herkese merhaba kanalımıza hoşgeldiniz bugün çayınızın yanına çok yakışacağını düşündüm ve başka hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız enfes bir ıslak kek tarifimiz var o halde yapımına geçelim artık kekimizi yaparken un ve yumurta kullanmayacağız 2 paket oraya kullanacağız Oreo'larımızın kakaolu bisküvilerini bir kenara, kremalarını bir kenara alıyoruz. Dilerseniz siz farklı bir türde kakaolu ve kremalı bir bisküvi kullanabilirsiniz. İki paket Oreo yaklaşık olarak 180 grama tekabül etmekte. Biz bunların hem kremasını hem de bisküvilerini ayırdık. Şu anda kremalarını farklı bir yere alıyoruz ama onu daha sonrasında da kullanacağız. Kakaolu bisküvilerimizi ıslatmak için yarım su bardağı sütümüzü Derince bir kabucu içerisindeki kakaolu bisküvilerimizin üzerine ekliyoruz. Ardından tel bir çırpıcı yardımıyla veya mikser yardımıyla eziyoruz. Birkaç dakika boyunca tel çırpıcı ile bisküvilerimizi ezerek hamur kıvamına gelmesini sağlıyoruz. İyice kıvam aldıktan ve içerisinde pütürler kalmadığını tam olarak emin olduktan sonra yarım su bardağı kadar daha sütümüzü ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Siz bu aşamada bisküvinizin yoğunluğuna bağlı olarak 2-3 kaşık daha süt ilave edebilirsiniz. Elde etmeye çalıştığımız hamur yoğun ama akışkan olabilecek bir hale alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi olması gereken tam kıvam budur. Bu hale gelene kadar sizde süt ekleyebilirsiniz damla damla. Ardından bir hamur kabartma tozunu ekleyeceğiz ve çırpmaya devam edeceğiz. Eğer siz bu aşamada hamur kabartma tozu kullanmak istemezseniz yarım çay kaşığı kadar karbonat kullanmanız daha en verecektir. Bununla beraber bir tutamda tuz eklerseniz tam istediğiniz kıvamı elde edeceksiniz. Artık kekimizin harcını hazırladık. Bunu bir kenara alıyoruz. Ve ardından bir tenceremizin içerisine bir miktar kadar yağ ekleyeceğim. Ve tabanını yağlayacağım. Bugün kullanacağım tencere en küçük boyda olan tencere olacak. Fakat siz dilerseniz bir tavada da yapabilirsiniz ama mutlaka kapaklı bir tava olmasına özen gösterin. Öncelikli olarak her tarafını yağlıyoruz ve ardından yağlı kağıdımızı tabana yerleştiriyoruz. Bunun da üzerine bir miktar kadar daha yağ ilave edeceğiz. Fırça yardımıyla iyice her tarafının yağlanmasını sağlıyoruz ve ardından bir miktar kadar daha üzerine bir yağ ekliyoruz ki e, çıkarması yani kekimizi oradan alması daha da kolay olsun diye şimdi kekimizin yarısını tenceremize alacağız ve bu alt katman olması için pişireceğiz kekimizin her yanının eşit olması için bir kaşık yardımıyla her tarafına eşit olacak şekilde yayacağız harcımızın diğer yarısını kekimizin üst katman olması için bir kenara ayıracağız Gördüğünüz gibi artık kapağını kapatıyoruz ve birkaç dakika boyunca orta ateşte pişireceğiz. Yaklaşık olarak 3 dakika sonra artık hazır görünüyor ve tam olarak olup olmadığını bakmak için bir bıçak veya bir çubuk yardımıyla kontrol ediyoruz. Eğer olmamışsa birkaç dakika boyunca alınmasını bekleyeceğiz ve ardından tabağımıza alacağız. Gördüğünüz hale geldiğinde artık alınmış ve alınmaya hazırdır. Kekimizin bir diğer yarısı da pişerken daha önceden birlikte çıkardığımız bisküvilerin kremasını artık kekimizin iç harcı olarak hazırlamaya başlayabiliriz. Bu kremalarımızın üzerine bir yemek kaşığı kadar eritilmiş çikolatı da ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Ve iyice karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı kadar daha eritilmiş çikolatayı ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Siz bu aşamada eritilmiş bir beyaz çikolata veya daha bitter bir çikolata da kullanabilirsiniz. Daha yoğun bir iç istiyorsanız eğer bu aşamada aynı zamanda parça çikolata da koyabilirsiniz veya bir damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iç harcımızı artık kekimizin üzerine ekliyoruz ve bu bıçak yardımıyla her yerde eşit işte olacak şekilde yayıyoruz. Kekimizin alt katmanı hazır artık. Birkaç dakika boyunca buzdolabında soğumasını bekleyeceğiz. Kekimizin üst katmanı da soğuduktan sonra artık süslemeye geçebiliriz. Yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı kadar eritilmiş çikolatam var. Kekimin üzerine bunu aktarıyorum. Ve iyice kenarlarından akışmasını sağlayacağım. Dilerseniz siz bu aşamada ekstra bir meyve de ekleyebilirsiniz. Ben süslememin geri kalanında parça çikolata eklemeyi tercih ettim. Bu şekilde hazırladıktan sonra yaklaşık olarak 5 dakika boyunca buzdolabında soğuyacaklar. Buzdolabından çıkardığımız kekimiz artık servis edilmeye hazır. Gördüğünüz gibi çikolatalı ıslatılmış ve gayet yumuşak bir keki var. Çayınızın yanına yakışacağını düşündüğüm çok farklı bir tarif. Kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde çok yumuşak bir kek oluyor. Fırın kullanmadan 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz kek tarifimiz bugün sizlerle beraberde. Bu videonun altına lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ve bu tür videoların devamı için desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.